Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. E, bu videoda tutulma sonrasında bizlere rahat bir nefes aldıracak e, haftadan bahsetmek istiyorum. Aslında Kasım ayı yorumlarında bahsettim e, bu haftadan. Burç burç. Dinlemeyenler varsa oynatma listelerinden hem Kasım ayı yorumlarını hem de 2023 yorumlarını e, dinleyebilirler. E, burada özellikle tutulma oldukça sert ve... E, Aniye gelişebilecek olayları sembolize ediyordu biliyorsunuz. Tutulma videomda da aktarmıştım. Ve iki tutulma arasında yani ortalama 10, 14, 15 günlük süreçte hepimiz oldukça zorlandığımız, gergin hissettiğimiz, yorgun hissettiğimiz bir banttayız. Benim de fark ediyorsanız şayet sesimde biraz sorunlarım var. Ufak bir sağlık sorunu geçiriyorum. Boğazlarımla alakalı bir sıkıntım var. Özellikle e, burada boğa sembolizması ile beraber ses, boğaz, e, salgınlar, nefes e, bu gibi temalarla ilgili dikkat edilmesi gereken bir süreç var. Yine akrep vurgusundan e, bakacak olursak zehirlenmeler, salgınlar, e, yine kitlesel bir takım etkileşimlere dair de dikkat edilmesi gereken bir süreç arkadaşlar. Tutulma bandında sağlığı da etkileyen önemli gökyüzü görünümleri var. E, o yüzden hepimiz biraz daha sakin kalmaya biraz daha kendimizi toparlamaya gayret göstermeliyiz. Ama e, bu videoda özellikle tutulma sonrasında yine aynı banda etkileyecek olan görünümlerden bahsedeceğim. E, videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak desteklerinizi sunabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle e, Analizlerden gördüğüm kadarıyla videoları dinleyenler %60 oranında abone olmayan arkadaşlar. O yüzden emeğe saygı ve alma verme dengesini sağlama babında. Eğer dinliyorsanız, seviyorsanız içerikleri, abone olmanızı, videoyu beğenmenizi, yorum bırakmanızı, tavsiye edebilirim ee, yeni eklenen bir teşekkür butonu var katıl butonu daha evvel de vardı ama teşekkür butonu yeni eklendi oradan kanala destek olmak isteyenler desteklerini sunabilirler şimdiden herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar ve hemen bu gökyüzü gündemlerinden bahsetmek istiyorum Evet 10 Kasım tarihinde aslında venüs neptün üçgeni ile beraber süreci başlatıyoruz. Venüs 22 derece akrep burcunda, Neptün 22 derece balık burcunda özellikle yine tutulmanın 16 derecede meydana geldiğini düşünecek olursak buraları iyileştiren, şifalandıran bir etkileşim. Neptün'ün şifası geliyor bu hatta özellikle ilahi bir şifa alanı açıldığını söyleyebilirim. Ee, sağlık problemi yaşayanlar bunun çözümünü bulabilirler. Kendilerini daha iyi hissedebilirler. Tabii ki Tutulmayı hangi bantta, hangi aksta yaşadığınız önemli. Eğer dinlemediyseniz mutlaka tutulma videosunu da dinleyin. Burada burçlara ilişkin bir yorum yapmayacağım. Sadece genel hatlarıyla bu süreçte bizi neler bekleyebilir? Bunları aktarmaya çalışacağım. 6 derecelik bir orpla tutulmayı iyileştiren bir görünümü var Neptün'ün arkadaşlar. Tabii Venüs Neptün etkileşimleri özellikle aşk ve ilişkilerde ee, hani hayalimdeki aşk hayalimdeki ilişki hayalimdeki iş veya maddi fırsat gibi temaları daha destekliyor Yani hayalini kurduğunuz uzun zamandır talep ettiğiniz istediğiniz ee, ama hani acaba olur mu olmaz mı diye değerlendirdiğiniz konularda iyicil bir etki çalıştıracaktır Venüs' Neptün etkileşim özellikle su grupları ve toprak gruplarının 20 ile 25 derecesi arasında gezegen dizilimleri bulunanlar buradan çok güzel destekler alacaklar. Tabi bu hatta 10 Kasım'da Merkür Satürn karesi 11 Kasım'da Güneş Satürn karesi özellikle saturniyen yani etkiler biraz bizi zorluyor bu etki her ne kadar çalış, çalışıyor olsa da. Ee, bazı engeller bazı blokajlar işte tutulma bandındaki Satürn özellikle hani bu olaya ciddi bir şekilde yaklaşmalısın e, sorumluluklarını düşünmelisin e, çılgın bir hamle yapmamalısın gibi e, bu terkinleri devam ettiriyor Dolayısıyla Aslında bu iyicil enerjilerin tam anlamıyla 12 Kasım'da başladığını söyleyebiliriz çünkü e, 10 Kasımdaki Venüs Neptün üçgeninin etrafındaki Satürn blokajı, Biraz belki onlarla mücadele ederken sürecin içerisinden çıkamazsak çok da fark edemeyeceğimiz bir etkileşim. 12 Kasım'da Merkür-Neptün üçgeni var. Yine 22 derece akrep ve 22 derece balık burcunda meydana geliyor. Yine aynı derecelerde meydana geliyor. Burada özellikle çok güzel haberler alabiliriz arkadaşlar. Yani çok güzel teklifler, iletişim fırsatları, haberler, gündemler, kararlar, seyahatler. Tanışmalar, yazışmalar, e, aynı zamanda e, biraz zihnimizin daha artık aydınlanmaya başlayacağı da bir süreç. Her ne kadar tabi Merkür Akrep Enerjisi biraz daha hani kuytu ve derinliğe girmeye çalışsa da belki de o girdiğimiz kuytu ve derinliğin içerisinden çıkmanın yollarını bulacağız. Özellikle tabi böyle biraz daha spiritel mesajlar alınabilecek bir süreç. Rüyalara çok önem verin bence bu hafta bilhassa ya da yaşadığınız olaylara hani e, bir şey, bir çeşit eş zamanlılık yaşıyorsanız bunların bir takım mesajları olabilir gibi de gözüküyor. E, çünkü Neptün çok aktif bir şekilde çalışacak biliyorsunuz. Neptün balık, rüyalar, hayaller, hayal dünyası, e, biraz daha işte bağımlılıklar, e, ilahi aşk gibi temaları tetikler. Burada e, yine 6 derecelik bir orpla özellikle tutulmada yaşamış olduğumuz o toksik yükten kurtulmak için bazı ilahi fırsatlar ve e, çözüm yolları karşımıza çıkacak. Yani burada aslında göklerden gelen bir destek var gibi de gözüküyor. Şimdi tabi burada çok güzel bir görünüm olmasına rağmen özellikle 22 derece akrep e, burcuna çok yakın olan e, bir sabit yıldızdan bahsetmek gerekirse. E, Opikus <gülüyor> takım yıldızının onun e, Kalhai e, sabit yıldızına çok yakın 20-21-22 23 derecelerde bulunan bir sabit yıldız. Ee, özellikle kobra yılanıyla sembolize ediliyor. Ee, saldırganlık, e, yine zehirli hastalıklar, zehir zehirlenmeler gibi temaları da tetikliyor arkadaşlar. Ee, zaten e, tutulma bandında böyle bir etki çalışıyordu. Özellikle bu süreçte sağlık sıkıntısı yaşayanlar varsa, ne bileyim bir saldırıya uğrayanlar, bir haksızlığa uğrayanlar varsa. Bence aslında bu sabit yıldız neptünle etkileşimiyle beraber daha sağlıklı bir şekilde çalışıp bunları iyileştirmeye çalışacak. Özellikle biraz bu sabit yıldızdan bahsetmek istiyorum. Sonrasında kendi değerlendirmemi yapacağım. Burada özellikle olumlu açılarında yani olumlu kavuşumlarda bu sabit yıldız. Cerrahlık, doktorluk, şifacılık, sanatsal kabiliyetler bilgelik, sezgisel mesajlar özellikle mistik mesajları çok yoğun bir şekilde çalıştırıyor arkadaşlar. Ama zorlayıcı açılarında ise işte e, saldırganlığa muhatap olmak veya saldırganlık göstermek e, cinsellikle alakalı yoğun tutkular sapkınlıklar çalıştırabiliyor. Takıntılı aşklar, saplantılı ilişkiler zaten Venus Akrep Burcu'nda biliyorsunuz bu etkiler oldukça yoğun bir şekilde hissediliyor. Evet Burada tabi e, özellikle kaotik ilişkiler, sapkınlıklar gibi temaları da tetikleyebiliyor ki zaten tutulma bandında bizler bu etkileri e, aktarmıştık sizlere. Hatta e, 25 Ekim'de başlayan güneş tutulması ile beraber böyle bir sürecin içerisine girdik. E, burada özellikle e, <gülüyor> tabi Venüs ile kavuşan akrep burcu temasını değerlendirecek olursak kadınlarla alakalı. Biraz daha dikkat edilmesi gereken bir süreç olabilir ilişkilerle alakalı ve mali konularla ilgili. Daha dikkatli ilerlenmesi gereken bir süreç ama e, biz burada pozitif etkileşimlerden bahsediyoruz. Yani e, 12 Kasım'a kadarki süreç evet biraz daha zorlayıcı ki zaten orada sabit yıldızla kavuşum meydana gelmiyor. Orada Menkar sabit yıldızı çok etkiliydi biliyorsunuz. Farklı hatlardan bahsetmiştim. Ee, ama ilerleyen süreçte özellikle zehir ve panzehir yani bir hastalık bir veya bir salgın çıkıyorsa bunun tedavisi bulunabilir. Bunun çözümü bulunabilir arkadaşlar. Ee, alternatif çözüm yolları, e, alternatif tıp gibi temalarda bir takım e, seçenekler karşımıza çıkabilir. Özellikle burada şifa enerjisinin yılanın sembolizması biliyorsunuz şifa enerjisinin çok yoğun bir şekilde çalışacağı e, görünümler de var. Burada bizlerin yapması gereken bol bol kendi enerjimizi yenilemek, tazelemek, farklı mental yorgunluklara sebebiyet verecek durumlardan uzak kalmaya çalışmak, ibadet etmek, namaz kılmak, meditasyon yapmak, yoga yapmak. Burada özellikle kundalini uyanışı açısından da çok ciddi tetiklemeler yaşanabilir arkadaşlar. Ee, psikolojik anlamda, mental anlamda sağlığımıza da sahip çıkmalıyız. Çünkü bazı nevrotik bozukluklar da yine bu hatta çalışabiliyor. Özellikle haritanızda bu hatta tabii ki hangi gezegenle kavuştuğu, nasıl açılar yaptığı çok önemli. Bunlar çok genel yorumlar. Ee, asla olumsuz bir telkin oluşturmasına izin vermeyin ama tedbir almak maksatlı bunları da aktarmaya çalışıyoruz. Özellikle... Yine e, dediğim gibi kaostan, spekülasyondan da uzak durulması gerekiyor bu süreçte. Cinsel hazlar çok ön plana çıkıyor. Şehvet duygusu çok fazla ön plana çıkıyor ama olumlu çalıştırılırsa bu enerjiler yaratıcılık, sanatsal kabiliyetler, e, şifacılık, iyileşmek, e, sezgisel mesajlar, ilahi kanalla aradaki bağlantıyı kurabilmek, e, çakraları dengeleyebilmek gibi etkileri de çalıştırmakta. Yani akrep ve e, Balık burcu teması aslında. Burada gerçekten içimizdeki o derinliği, karanlık ve gölge yönümüzle beraber aslında kendi varlığımızı ve benliğimizi keşfedebilmeyi sembolize ediyor arkadaşlar. Yani 12. ev bizim bu dünyaya gelmeden önceki halimizdir. Ee, bizden bir öncekidir. Dolayısıyla 8. evde bizim kendimizden sakladıklarımızdır. Burada aslında karanlık iki evden bahsediyoruz. Yani astrolojide 4. ev, 8. ev, 12. ev çok da dibini bucağını kestiremeyeceğimiz evlerdir. Özellikle bu evlerde yoğun bir gezegen diziliminiz varsa oldukça büyük bir derinliğiniz vardır. Ama dipsiz bir kuyu gibidir. Yani burada tabii ki bazen gölge önlerimiz çalışır. Bazen derin şifacılar. Özellikle 8, 4, 12. evlerden çıkar arkadaşlar. Şifacılar, ruhsal çalışmacılar, cerrahlar. Hem maddi dünyadaki şifacılar hem manevi dünyadaki şifacıların haritalarına baktığımız zaman bu evlerdeki vurguları veya yoğunlukları görürüz. Burada tabii ki bu alanda yaşanacak olan. Güzel etkileşimlerde biraz daha bizim ruhsal enerjimizi nasıl çalıştırdığımızı elintili ve biraz daha somut olarak yaşanan değişimlerden ziyade aslında algı olarak geçeceğimiz değişimler gibi gözüküyor tabii ki. Sizlerin haritasındaki yerleşimler farklı olabilir. <gülüyor> Devam ediyorum. 13 Kasım tarihinde Venüs ve Plüto arasında güzel bir görünüm var. 26 derece akrep. 26 derece oğlak burcunda meydana geliyor. İşte burada da aslında e, tutkularımızı biraz dizginleyebilirsek gerçekten bu süreçte çok güzel ilişkiler de başlayabilir arkadaşlar. Yani boğa burcunda meydana gelen tutulmayla beraber artık bize hizmet etmeyen bazı ilişkilerden bizler uzaklaşmaya başlarken belki uzaklaşmaya çalıştığımız kişinin e, o toksik hale bizi çekmeye çalışması Yeni bir ilişkiye başlayacakken biz e, etkili olmuştur. Veya yeni başlayan bir ilişkiye geliştirmiş olduğumuz takıntı veya saplantılar etkili olmuştur. İşte buradaki enerjileri dizginleyebilirsek gerçekten çok güzel ilişkilerin kurulabileceği, e, özellikle mali anlamda güzel fırsatların yakalanabileceği ve tutulma enerjilerinin o negatif etkilerini üzerimizden atabileceğimiz gökyüzü görünümleri e, mevcut. Burada bilhassa kariyerimiz ve geleceğimizle alakalı... Etrafımızdan destek görmek, güçlü kimselerin desteğine nail olmak gibi temalarda etkili olacak gözüküyor süreç itibariyle arkadaşlar. Biraz daha sağlık sorunlarının artık şifalanmaya başlayacağı bir görünüm de var. O sert etkileri atlattıysak buralardan çok daha rahat ve keyifli bir şekilde geçeceğiz. 15 Kasım tarihi özel. Burada belki 15 Kasım'a dair ayrıca bir video çekerim eğer zamanım olursa. 15 Kasım'da hem Merkür plüto arasında güzel bir görünüm var 26 derece akrep 26 derece olarak burcunda akabinde yine eş zamanlı olarak güneş neptün üçgeni kesinleşiyor 22 akrep 22 balık zaten venüs neptünle başlıyor Merkür neptünle devam ediyor ve güneş neptünle artık son buluyor. Yine e, Venüs ve Jüpiter arasında 15 Kasım tarihinde çok güzel bir etkileşim var. 22 derece Akrep, 26 derece Akrep, 28 derece Akrep bandı. Yani aslında 20 ile 30 derece arasında Akrep burcunun son dekanındaki e, bütün gezegenlere güzel bir kontak var. E, Plütoyla, Neptünle ve Jüpiterle yine balık Akrep ve oğlak Akrep bandı e, pozitif yönde çalışıyor. Bugün çok özel bir gün arkadaşlar. Dediğim gibi belki bugüne ayrıca bir video çekmeye değer olduğunu düşünüyorum. Çekebilirim. Bugün gerçekten çok güzel dualarla, niyetlerle güne başlangıç yapmanızı tavsiye ederim. Zaten sabah saatlerinde başlayacak bu etki. Yani 14 Kasım tarihi itibariyle başlayabilirsiniz. Özellikle aslında bu hafta bize şunu hatırlatacak. Umudumuzu yitirmememiz gerektiğini. Yani bize bir umut ışığı yollayacak haftadan geçiyoruz arkadaşlar. Ee, Neptün özellikle bak... Seni duyuyoruz, duan cevap buldu veya senin yanındayız yalnız değilsin. Mesajını bizlere hatırlatacak arkadaşlar ilahi sistemin bizim yanımızda olduğunu, her şeyin aslında bir sistem dahilinde ilerlediğini ve her şeyin kontrol altında olduğunu, hiçbir şeyin kontrolden çıkmadığını, hiçbir şekilde yalnız olmadığımızı hissettirecek bir hafta olarak ben görüyorum. Burada özellikle yine gerçekten çok güzel mucizeler yaşayacak arkadaşlar vardır. Bilhassa Venüs-Jüpiter etkileşimi bunu ciddi anlamda tetikliyor. Ee, rüyalar yoluyla, sezgisel mesajlar yoluyla veya hani hiç ummadığınız anda size uzatılan bir el, bir destek, belki hiç tanımadığınız birisi tarafından destekleneceğiniz görünümler, belki çok ufak bir mesaj, belki yolda yürürken gördüğünüz bir obje, bilemiyorum ama buradan sizler eğer okumayı başarırsanız almanız gereken mesajları alacaksınız. Ee, özellikle mali anlamda iyileşmeler, aşk ve ilişkilerde çok pozitif zamanlar yaşanacaktır arkadaşlar. Ee, yine gücümüzü toplamak için e, ve umudumuzu yitirmeden hayallerimizin peşinden koşmak için çok pozitif etkileşimler çalışıyor. Tabii ki yine saymış olduğum derecelerdeki evlerinizi ve gezegen dizilimlerinizi teyit edin. Devam ediyorum. 16 Kasım tarihine geliyorum. 16 Kasım tarihinde de Merkür ve Jüpiter arasında yine bir üçgen açı oluşuyor. Yani önce Venüs'le akabinde Merkür'le. Ee, yine 28 derece akrep ve 28 derece balık bandında. Yani güzel haberler var, güzel teklifler var arkadaşlar. Bu dönemde gerçekten mali anlamda iyileşebileceğimiz güzel iş teklifleriyle muhatap olabiliriz. Çok güzel arkadaşlıklar kurulabilir, çok güzel dostluklar bu dönemde inşa edilebilir. Aynı zamanda e, hayallerimizin gerçekleşmesi yönünde gerek maddi gerek manevi ilahi destekleri arkamıza alacağımız bir hafta. Ee, çok romantik ilişkiler yaşanabilir arkadaşlar bu süreçte biraz önce bahsetmiş olduğum o e, toksik durumun üstesinden gelinebilirse ee, bununla beraber e, yine özellikle hayatıyla ilgili bir konuda tıkanıklık yaşayanlar ve bir mucize bekleyenler varsa bu hafta beklesinler diyebilirim gerçekten bu hafta e, birçok harita sahibine çok güzel mucizeler de sunacaktır neler yaşayacaksınız bu haftada özellikle yorumlarda paylaşın tutulma bandında ve tutulma sonrasında, hatta şu an tutulma koridorunda, yani neler yaşıyorsunuz? Gerçekten buraların artık iyileşmeye başlayacağını, umudumuzun yeniden yeşermeye başlayacağı bir süreç olacak. Her ne kadar Mars retro olsa da, e, enerjimiz biraz daha e, içimize kaçmış olsa da, e, burada Venüs'ün, Jüpiter'in, Neptün'ün bu üç iyicil gezegenin birbirleriyle kurmuş oldukları bu temas, Gerçekten ilahi mesajı, ilahi kurmayı bizlere hatırlatıyor arkadaşlar. Yani bu dönemde ne kadar yıpranmış olursak olalım. Olayları büyük bir teslimiyet ve sükunetle kabul edebilme becerisini bu gezegen dizilimleri bizlere kazandıracaktır. Ve akabinde de zaten farklı kapılar açılacaktır. Yani zaten evrenin kanunu bu şekildedir arkadaşlar. Bir şey gidiyorsa yerine başkası gelecektir. Bir kapı kapanıyorsa yerine başka bir kapı açılacaktır ki bizler bunları yaşıyoruzdur. Evet 19 Kasım'a geldiğimizde ise güneş ve pürüt arasında yine güzel bir görünüm var ancak 19 Kasım günü Aynı zamanda Mars Neptün Kalesi yeniden kesinleşecek. Ee, ona dair ayrıca bir video paylaşacağım. Yani 19 Kasım günü Mars Neptün Kalesi'nin enerjisiyle ile beraber bu enerjiyi biraz karıştırabiliriz ama aynı bantta meydana gelmiyor. Ee, yine Burada özellikle mars Neptün karesinde Mars biliyorsunuz retro pozisyonda üstelik. Kasım ayı yorumlarında bahsetmiştim. Biraz daha değişken burçların zorlanacağı bir süreç. Bilhassa 20 ila 25 derece arasındaki değişken burçlarda gezegenleriniz varsa bu etkiden biraz sert açı alacaksınız. Ama Güneş ve Plut arasındaki bu destekleyici görünümle beraber bu güzel haftayı tamamlıyoruz çok fazla uzatmak istemiyorum. Ee, özellikle dereceleri aktardım. Haritanızda teyit edebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bazı arkadaşlar dereceleri anlatmamı çok istiyor. Bazıları hiç istemiyor. <gülüyor> Gerçekten ben bu şekilde devam ettiğim için böyle yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Ee, rahatsız olan arkadaşlar varsa tabii ki farklı yorumları da dinleyebilirler. Ee, sesimden dolayı tekrar özür diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olursanız, yorum yaparsanız, videoyu beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz ve aşağıdaki linkten Telegram grubumuza da katılabilirsiniz. Danışmanlık almak isteyenler e, Instagram Astroloji hesabından veya opikusastroloji.gmail.com adresinden de bana ulaşabilirler. E, mucizeler sizinle beraber olsun diyorum özellikle bu hafta. Bakalım neler olacak yorumlarda paylaşırsınız. Sevgiler, hoşçakalın.